Ki kapı bir handa gidiyor Gündüz gece, gündüz gece gündüz... Gidenleri hep görüyorum Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gurbetlere gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece yetişmek için mendile gidiyorum gündüz gece Sevay şaşar be iş bu hale ya halay ya güle. Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece, oh. şaşar mı seliş bu hale? <Gülüyor> Yalan. İçinden size gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.